Bazen işin içinden çıkılmaz bir hal alır hayatın, öyle bir problemle karşılaşırsın ki ya ben öleyim artık dersin, ya intihar etmek istersin. Ve işin içinden çıkılmaz anların olur ve geçen intihar düşen birisi geldi ve öyle hakikaten işin içinden çıkılmaz şeyler anlattı ki, o bana konusunu anlatırken benim de aklıma bir hikaye geldi. Hikaye, hayatım boyunca en çok etkilendiğim hikayelerden birisi. Bir nehir, yüzlerce kilometre uzaktaki dağlardan, taşlardan, kayaları döverek böyle çok uzaklardan geliyor ve bir çöle geliyor. Çöle geliyor ve çöle geldiğinde kumlar nehri yutuyor. Nehir kayboluyor. Nehir kayboluyor, eyvah diyor, yok oluyorum, ölüyorum ben artık. Ölüyorum ben artık, yok oluyorum diye düşünürken, kumlardan bir fısıltı geliyor. Diyor ki, kendini rüzgara bırak. Nehir diyor ki, böyle bir şey nasıl olabilir ki? Rüzgar beni nasıl taşıyacak? Diyor. Kumlardan fısıltı devam ediyor. Diyor ki, ben binlerce yıldır şahidim. Rüzgarlar, bu çölleri açtırır sana ve çölün üstünden götürür ve oradan sonra hayatına devam edersin. Kendini rüzgara bırak diyor. Nehir diyor ki, Tamam ben kendimi rüzgara bırakırsam benliğimi kaybedersem, tamam yok olursam ne olacak? Özümü kaybedersem? Fısıltı diyor ki: "Sen özün tam olarak neresi ki kendini kaybediyorsun? O rüzgar diyor, sana sağdan soldan gelmiş çerçöp varsa onları yok eder ancak. Onları almaz sadece. Sen asıl özünü alır ve taşır." diyor. Hem ya kendini rüzgara bırak ya da diyor rüzgar bırakmazsan bu burada en fazla bataklığa dönüşürsün. Bataklığa dönüşmen bile uzun zaman alır. Nehir çaresiz. Ya orada yok olup gidecek. Ya da zamanla bataklığa dönüşecek. Diyor ki peki diyor fısıltıya. Bunu bana ispat edebilir misin diyor. Rüzgar'ın beni çölleri açtıracağını ispat edebilir misin diyor. Fısıltı diyor ki bunu sana ispat edemem. Ama bu konuda sana söz verebilirim. Ben binlerce yıldır ben buna şahidim. Rüzgar... Çölleri açtırır sana. Ve nehir diyor ki tamam o zaman, diyor kendisini bırakıyor. O sırada güneş geliyor, nehir buharlaşıyor. Buharlaşan suyu, rüzgar, çölleri açtırıyor ve oradan sonra yağmur olarak yağıyor ve nehir olarak hayatına devam ediyor. Hikaye çok güzel. Hikayedeki her kelime çok özel. Bir nehir, diye başlıyor hikaye. Bir nehir kilometrelerce uzaklıktaki yüzlerce kilometre uzakluktaki dağlardan taşlardan geliyor ve çöl'e bir nehir. Oradaki bir nehir insan. İnsan devamlı akıyor. Bir yerden bir yere, bir yerden bir yere devamlı akıyor. Dinlenme diye bir şey yok arkadaşlar hayatımızda. Devamlı bir şeyler yapıyoruz. Devamlı bir halden başka bir halde, bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkiye devamlı akıyoruz. Devamlı bir şeyler öğreniyoruz ve hayat devamlı akıyor. Biz uyursak, makineyi kapatsak bile. Hayat akıyor. Bir nehir, oradaki nehir insan. Ve diyor ki, çok uzaktaki dağlardan, taşlardan geliyor. Hayatımız, geçmişimize baktığımız zaman yüzlerce, binlerce zorlukları aşarak geliyoruz bugünlere doğru. Ve nehir de o çöle gelirken dağları, taşları aşmış, kayaları döverek geliyor. Ama öyle bir ana gelirsin ki hayatta işte, ölmek istersin. Yok olmak istersin, çaresizsindir. Çünkü bundan önceki donanımın, bundan önceki deneyimlerin, bundan önceki kaynakların o problemi aşmaya fırsat vermez sana. O nehir dağları taşları açtı, oradaki deneyimi o çölü aşmaya fırsat vermiyor. O sırada burası çok önemli. O sırada ne diyor? Kumlardan bir fısıltı geldi. Kumlar neydi, çöl neydi? Nehirin problemi. Nehirin problemi orada yok oluyor diyor ki konlulardan fısıltı geldi. Yani problemden fısıltı geldi. Yani bize diyor ki probleme kulak ver, problemi dinle. Problemi dinlediğin zaman kurtuluş onun içinde. Hastala geldi mi başına? Hastalığı iyi dinle. Hastalığa baktığın zaman deva o hastalığın içinde. Onun için arkadaşlar problemler, gelen problemi iyi dinleyin. Problemlerin içinde çözümler. Ne diyor konlulardan gelen fısıltı? Kendini rüzgara bırak. O da diyor ki, ya ben nasıl taşıyabilir ki? Kendini rüzgara bıraktı. Rüzgar seni çöller açtırır. Oradaki rüzgar dedi arkadaşlar bir üstat, bir hoca, bir öğretmen, bir rehber. Kendin diyor. Bundan önceki kaynakların, bundan önceki donanımın seni çöle aşmaya yetmiyor ama bir üstat seni alıp çöller açtırabilir. Kendini rüzgara bırak. Kendi deneyimlerin yetmiyor ve çaresiz kalıyorsun bir yerde, artık ölmeliyim diyorsun. Orada bir üstadın devreye girmesi gerekiyor, bir rehberin devreye girmesi gerekiyor. Ya diyor kendi özümü, kendi egomu yok olursam, ya ben yok olursam, hayır diyor üstad, seni yok etmez, senin özünü alıp götürür. Ancak sana dışarıdan gelen katkılar varsa onlar kalır. İşte o sırada ne yapıyor? Güneş geliyor, nehri buharlaştırıyor ve rüzgar, yani üstad, Alıyor seni, aşılmaz denen çölleri aştırıyor, nehir urak hayatına devam ediyor. Bazen arkadaşlar işin içinden çıkamasa hale gelirsin. Bazen bir üstada bazen bir rehbere ihtiyacın olur. Kendi durumun, kendi deneyimin, kendi kaynakların o anki problemi aşmaya yetmiyor. Bizim neye ihtiyacımız vardır? Bir üstada. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım, hatta aşk ile.